14 tane süper kahraman, çok gizli bir toplantı için Ay'da toplanmışlar. Hem de Ay'da. Dünyayı kurtarmak için bir toplantı yapıyorlar. Fakat, Ay'daki süper kahramanlardan 3 tanesi aslında kötüymüş. Ve bu toplantıya katılabilmek için kılık değiştirmişler. Oo. Bu kahramanlardan kaç tanesi gerçek süper kahramandır? Yani kötüleri Ay'dan kovarsak, geriye kaç tane gerçek süper kahraman kalır? Hadi, şimdi videoyu durdurun ve ayda kaç tane gerçek süper kahraman olduğunu bulmaya çalışın. Evet, cevabı bulduğunuzu biliyorum. Şimdi de soruyu birlikte çözelim. Ayda 14 tane süper kahraman var değil mi? Öyle değil mi? Tamam, hemen bunu yazalım. 14'ü daire içine alıyorum. Evet, 14 süper kahraman. Ve bu 14 süper kahramandan 3'ü kılık değiştirmiş kötülerdi. 3 tanesi kötüymüş ve kötülerin bu toplantıda yeri yok. O halde 3 tane kötü kahraman varsa toplam 14 süper kahramandan geriye kalanların da gerçek süper kahraman olması gerekmez mi? Yani 3 kötü kahraman ve sayısını bilmediğimiz gerçek süper kahramanların toplamı 14 olmalı. Buraya koyduğum soru işareti bize gerçek süper kahramanların sayısını verecek. Öyleyse hadi, soru işaretinin ne olduğunu bulmaya çalışalım. Bu sayılar ve soru işareti arasındaki ilişkiyi değişik şekillerde ifade edebiliriz. Mesela, diyebiliriz ki, ayda toplanan 14 tane kahraman olduğuna göre, 3 kötü kahraman artı soru işareti tane, gerçek kahraman eşittir 14. Ya da, 3 artı soru işareti 14 ettiğine göre 14 eksi 3'ün soru işaretine eşit olması gerekir. Neden mi? Bakın, burada 14'ün 3 kötü kahraman artı soru işareti tane gerçek süper kahramandan oluştuğunu söylemiştik. Bundan dolayı 14'ten 3 tane kötü kahramanı çıkarırsak geriye gerçek süper kahramanlar kalır. Peki, 14'ten 3 çıkarsa kaç kalır? Bu işlemi yapmanın birçok yolu var. Örneğin, 14 eksi 1, 13 eder. 14 eksi 2, 12 ve 14 eksi 3 de 11 eder. 11 eşittir soru işareti. Yani, 11 tane gerçek süper kahraman varmış. Umarım dünyayı kurtarırlar. Hadi gelin, bir örnek daha yapalım. Evime çok yakın bir gölde 9 tane çizgili Beş tane de puantiyeli göl canavarı gördüm. Gölde toplam kaç tane canavar vardır? Bakalım soruda bize ne veriyorlar? Göl canavarlarının toplam sayısını bulmamız gerekiyor. Bu canavarların toplam sayısı olsun. Evet, diyelim ki gölde soru işareti tane canavar var. Bu canavarların dokuz tanesi çizgili, beş tanesi de puantiyeliymiş. Buna bakarak, Göldeki toplam canavar sayısının 9 çizgili canavar artı 5 puantiyeli canavar olduğunu söyleyebiliriz, öyle değil mi? Evet, o halde 9 artı 5 eşittir soru işareti olur. 9 artı 5 kaç eder? Bu işlemin sonucunu ezberlemiş olabilirsiniz, 9 artı 5, 14 eder. Eğer ezbere bilmiyorsanız da, 9 artı 1, 10 eder, 9 artı 2, 11, 9 artı 3, 12, 9 artı 4, 13 ve 9 artı 5'te 14 eder. 14 eşittir soru işareti. Evet, gölde toplam kaç canavar var? 14 tane.